Tabii TUSAŞ bir teknoloji şirketi ve biz teknolojiye dönük ürünler yapıyoruz. Şu anda e, Ankara'ya görüyorsunuz ilk sırada. O seri üretimde bizim için önemli ama hemen hemen tamamlanmış bir proje değil mi Emin Hocam? Hemen onun yanında Gökbey var. E, Gökbey şu anda seri üretimi hazırlanıyor. İnşallah gelecek sene jandarma genel komutanlığına 3 tane teslim edeceğiz bundan. Şu anda sertifikasının uçuşlarını yavaş yavaş bitirmek üzere. Ve üretime geçiyor. Şu anda da serületime geçtik onunla ilgili. Hemen onun yanında Atak 2'yi görüyorsunuz. Ee, bu e, 11 ton sınıfında bir Atak helikopteri. Ee, burada Atak helikopterimizin modeli yok. O T-129 ile geçiyor. 5 ton sınıfında bir helikopter. Bu 11 ton sınıfında bir helikopter. Gökbey'de 6 tondu. Belki bilirsiniz onu. Şimdi bir helikopter bir güç sisteminden ve diğer sistemlerinde oluşuyor. Ee, güç sistemi etrafında helikopter örülür. Öl Dolayısıyla e, Gökbey'in güç sisteminden bir atak helikopteri de yapıyoruz. E, bize bunları kodla gösteriyoruz. T625, T629 atak. O tabi yavaş yavaş gidiyor. Onun için de mock getirmedik buraya. Ama önceliğimiz şu anda atak 2 dediğimiz T929. Ee, bu helikopter bu 11 ton sınıfında bir helikopter hemen sağımızda duran e, e, ülkemizi koruyacak ülkenin bekası için çok önemli olduğuna inandığımız bir proje e, milli muharip uçağımız inşallah e, bu dolu düzgün gidiyor 18 Mart'ta hangardan çıkacak motor çalıştıracak yani sistemde çalışır halde olacak e, onu da böyle göstermiş oluyoruz onun hemen yanında da e, ücretimiz var Hürriyetimizde e, bizde konular hep genel bir dinamcıdır Ömer Bey İHA'dan sorumlu. Kemal Hocam e, helikopterden sorumlu. Adil Hocam e, Hürriyet'ten sorumlu. Hırkuş'tan sorumlu. Böyle devam ediyor. Başkaları da var. Selman Bey yok burada. O da şeyden, uydudan sorumlu olacaktı. E, dolayısıyla bu da ekibin, sonunda Atilla uçacak uçacak yani TKP'a hazır demek oluyor. Ee, arkadaşlar bütün bunları biz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde göre kendimiz planladık. 18 Mart 2023'te e, Hürriyet'imiz uçuyor, Atak ikimiz uçuyor, T929. Onlar milli mağar bir hangardan çıkıyor, keşke uçsaydı. E, ama çoktan da e, Gökbey'imiz T625'imiz teslim edilmiş olacak. Ben yine kitabın tersini okumaya devam edeyim. Bu şirketin önemli sayfasını en arkaya koymuş arkadaşlar, insan kaynakları. Şimdi az önce anlattığım projelerin e, tabii Türkiye'ye bir katkısı. Türkiye'nin bekası için, e, savunma için gereken projeler. Ama bundan daha önemli katkısı, hani biz genç mühendisleri alıyoruz onlara, yetiştiriyoruz. Onlar bu süreçte yetişiyorlar. Şimdi İngilizce meşhur bir kelime vardı, on the job training. E, uçak bakımından gelen kişiler bunu çok iyi bilirler. Tekniksel e, okuldan mezun olur. tip sertifikası alması gerekiyor. 10. sahada on the job training yapması gerekiyor. İşte biz aşağı yukarı yılda bir mühendis alarak geldik. Şu anda 4000 mühendisi geçtik. Bunlar hep on the job training yapıyorlar. Yetişiyorlar. Dolayısıyla bu projenin az önce saydığım projelerin Türkiye'ye en büyük katkısı. Günün sonunda 10.000 tane mühendis savaş uçağı yapmış. Savaş helikopteri yapmış, tecrübeli oluyorlar. Şimdi takdir ederseniz, Türkiye bunları daha önce yapmadığı için böyle bir e, Türkiye'de mühendisimiz pek olmuyor. Olsa olsa biz bunları yurt dışındaki projelerde tecrübelilerden getiriyoruz. Tabii onlar gelirken de e, biraz da nazlanarak da geliyorlar. Onu da itiraf edelim. Ama geliyorlar Allah razı olsun. Baya yabancıları da çalıştırıyoruz ihtiyaç olduğu için. Ama bu projeler bittiği zaman... 5 yani yıl içinde bu projeler bayağı yoluna girmiş olur, bitmiş gibi olurlar. İşte Türkiye'nin 10.000 bin tane on the job training görmüş, savaş uçağı, savaş helikopteri yapmış mühendis oluyor. Bu arka sayfada, en arka sayfada. Onun için bunu tersine okuyalım dedim. E, tabii aynı şekilde bu miktarda 10 bin tane de e, savaş uçağı, savaş helikopteri imal etmiş, tecrübeli teknisyen oluyor. Bizim bu şirketin en büyük katkısı bu ülkeye budur. Ama tabii görevimizi unutmuyoruz. Bu gördüğünüz cihazlar da ülkesi olması için önemli. E, ben tabii sayfa sayfa gitmeyeceğim. E, birkaç şeyi söyleyip e, bir Soru cevap dönüştürürüm isterseniz. E, projelerimizi çok iyi biliyorsunuz. E, hep anlatıyoruz. Siz de Allah razı olsun yazıyorsunuz. E, bizim bir kocaman isteğimiz var. E, bu genç arkadaşları motive edin. Bu... E, bu Yusuf Has Hacıbin kitabı vardır, devlet yönetimi ile ilgili. Bilmiyorum, baktınız mı bakarsanız, yani bundan yaklaşık 1000 seneden önce e, gençlere iş verin diyor orada. Gençlere görev verin. Biz de şirkette en iyi yaptığımız gençlere iş veriyoruz. Gençlere görev veriyoruz ama siz de basın mensubu olarak gençleri motive edin. Gençleri teknoloji konusunda motive edin. Ee, okul seçim yaparken teknolojik onların seçsinler. TUSAŞ'a gelmezse bile havuz bir tane havuzlu Türkiye havuzudur. Biz yine onları yakalarız. Bir yerde buluruz, alırız onları. Yani gerçekten gençler teknolojiye yönelsinler. Eee bizden önce de gençleri iş verin diyorlardı. Biz de gençlere iş veriyoruz. Ee, birçok proje yapıyoruz, uçak yapıyoruz. Ama bu sene yaptığımız insan kaynaklılık çok güzel bir şeyden bahsedelim. İki ee, iki şey yaptık. Birincisi ee, son sınıf öğrencilerini biz yarı zamanlı iş almaya başladık. Daha önce üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenci arkadaşları bin tane yaklaşık olarak tesislerimizi haftada bir iki gün çalıştırıyorduk. Stajyer mühendislik. Ama bu sene biraz daha farklı yaptık. Daha da güzel yaptık. Bu devam ediyor. Stajyen devam ediyor. Ee, diyoruz ki son sınıfa geldin notlarında iyiyse çalışkansan gel bize yarı zamanlı çalış. Bu gerçekten kadıya giriyor. Böyle bir şey yaptık. Ee, çok yararlı oldu, bir sene dedik Bundan sonra hep yapacağız onu. Bir bu. İkincisi de e, yönetim kurumu sağ olsun e, bize yetki verdi. 400'e yakın e, yeni mezun arkadaşı herhangi bir ünteye yerleştirmeden, kendileri, notları, başarıları yüksek olduğu için direkt işe alıyoruz. Tabii bunlar bizim eğitim başkanlığının personel oluyorlar. Yani Atilla veya Mustafa Cevcı'ya veya Selman Nass'ın veya Kemal Ömer Hoca'nın bunların personel olmuyorlar. Normalde şirkete girildiği zaman hangi ünitede çalışacaksa biz o üniteyle onları görüştürür, ünite beğenir alırız. Yani Mustafa Cevcı hocam beğenir alırız, değil mi Mustafa hocam? Şimdi öyle yapmıyoruz. yani kendisini beğendiren bu 400 kişiyi ki aşağı yukarı 400'ünde aldık. 40-40 alıyoruz bunları ve altı ay bunları eğitime tabi tutuyoruz tabi difranse dengiden öğretmiyoruz nasıl olsa öğrenmiş onlar öğrenin alıyoruz tabii ki ee, bu grubun ilk şeyi 40'ı geçenlerde jüblesini yaptı yani 6. ayını doldurdu ve bir İHA tasarladılar ve uçurdular sıfırdan yaptılar buna yeni mevzu daha önce İHA yapmamışlar Başlarına bir tane, iki tane abla, abi koyduk, yetti. Bütün imkanları açtık. Dediğim gibi TUSAŞ'ın en önemli projesi insan kaynağı operasyonudur. Lütfen sizler de şu gençlere deyin de mühendis oluversinler. Çok mühendis ihtiyacımız var. Yani Savaş Uşağı projemiz 3 bin şirkette, 3 bini dışarıda. Diğer şirketler, yani TUS, yani Türkiye'nin içinde diğer şirketlerde 6 bin kişi gerektiriyor. Şu anda bin tane mühendisimiz var milli muharipte. Yani gene iyi geldik yani bine iyi geldik buradan tabi bu üç bine gidiyor tesislerimizi kurmuş durumdayız. Şimdi e, bizim şu anda şirket olarak topyekun fokusumuz hemen solumuza sağımızda yanımızda bulunan üç ürünümüz. Atak 2, Milli Muharip Hürjet. Yani herkes nesi varsa buraya veriyor. Mühendisleri de veriyorlar e, sağ olsunlar. E, diğer projelerimiz. Göksüngur olsun, Süpersanik İHA'larımız olsun, onlar da devam ediyor ama daha çok biz bunları sergiye çıkarıyoruz. Bunları bitirmemiz lazım. Burada Ömer Bey İHA grubu olsa bile gene bu projeleri destek veriyor. Onun için bizim şu anda hayatımız bu üçü. Biri kanatlandı gidiyoruz zaten, mavi kuşumuz yani satışa hazır gidiyor. Dolayısıyla bizden böyle İHA değil bunları bekleyin. Biz üç şeyimize, üç, şeyi üç sacayak üzerine hayatımızı koyduk ve 18 Mart 2005'te çok uzak değil.